Herkese yeniden merhaba. Bu videoda kasnak kapısı yapacağız. Burada çeşitli çiçeklerimiz var. Kasnağın tülünü hallettikten sonra süslemeye geçeceğiz. Şöyle pleksiden yazı yazdırdım. Eğer böyle pleksiden yazı yazdırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ben bunların teminini size yapabilirim. Aklınızda bulunsun. Şöyle de iki tane plex kelebeğim var. Şöyle grogram var ince. Bunun arkasını hallettikten sonra arkasını bununla yapıştıracağız ve sabitleyeceğiz. Şöyle dantelim var. Küpür bir dantel. Süslemek için şöyle hayal tülden bir fiyonk yaptım ben 50 santim kestirdim hayal tülü ve 3'e katladım şurasına ve normal hani bağcık nasıl bağlıyorsanız o şekilde fiyonk yaptım şöyle 3'e katlarsanız bu şekilde fiyonk yapabilirsiniz zaten bunu sabitlerken de göreceğiz hem düzelteceğiz hem şey yapacağız. İlk önce bunları bunu sabitleyeceğiz. Ve bir tülümüz var. Bu tül de kristal tül. Bununla yapıyoruz. Şöyle bir kasnağımız var. Işteki kasnağı en alta koyuyoruz. Arasına tülümüzü koyuyoruz. Ve bunu buradan Geçiriyoruz Şöyle Tabii şu kısmın Gergin olması gerekiyor Gerginliğini ayarladıktan sonra Arkasını çevirip Tülü gerdire gerdire Arkaya yapıştıracağız Ondan sonra da Ben yapıştırdıktan sonra keseceğim En sonunda bu gregureni de sağlamlaştırmak için arkasına yapıştıracağım. Şimdi o işleme geçebiliriz. Bunu mesela şöyle ters çevirdikten sonra da şöyle gerdirebiliriz. Çünkü buraya bir şeyler yapıştıracağımız için gergin olması lazım. Tabii ki bir de silikona ihtiyacımız olacak. Şimdi ben bunu yavaş yavaş yapıştırmaya başlayacağım. Şöyle içe doğru. Burada bir şeyle yardım alırsanız çok iyi olur çünkü elimize e, batabilir, elimiz acıyabilir. Hatta bunu böyle yapıp zaten delikli olduğu için şöyle de yapabilirsiniz. Silikonla da daha sağlıklı olacaktır. Çünkü oraya ne, değdirirseniz değdirir, orası bir tık böyle şey yapacak, yapışacak. Şimdi buralarda normal yapıyorum. Aşağı tarafı yaparken geldireceğim iyice. Bu genelde şeyde de yapıyorlar. Kesip o şekilde de yapıştırıyorlar. Ama bence böyle hani çektirmek için kesmeden yapıştırmak daha iyi olacaktır. Mesela sizin de böyle gözünüzde büyüyen şeyler olabilir. Benim de şu kısım gözümde acayip büyüyordu. Ama görüyorum ki gayet kolay bir işlenmiş. Şöyle kontrolde edebilirsiniz. Ve gerekiyorsa gerdir gerdirerek o şekilde yapabilirsiniz. Gayet iyi oldu. Şimdi şu kısmı biraz daha yakından göstermek istiyorum. Şöyle. Bunu ben kendi e, bebeğime yapıyorum. Kendi oğluma da keçeden yapmıştım. Daha böyle video çekmiyorken. Şimdi bunları bu şekilde yaptım. Şimdi birazcık kurusun. Kuruduktan sonra fazlalıklarını keseceğim. Onu da e, beraber yapacağız. Şimdi e, yeterince kurudu. Şunları keseceğiz. En baştan başladığımız yerden itibaren yaparsak daha iyi olacaktır. Diplerde yani sonlarda kurumayan varsa... Bunları da almış olacağız. Bu şekilde yapıştırınca arka tertemiz oluyor. Ama ben biraz daha sağlam olsun istiyorum. Ben bu kristal tülü önce bir ütüledim. Eğer işte köşenizde varsa ve karışmışsa kırışık şekilde yapmayın. Güzelce ütüleyin. O zaman daha da sağlıklı olacaktır bu işlemler. Ütüledikten sonra daha güzel oluyor. Evet komple kestik. Şimdi bir de yapıştıralım. Tam sağlam olsun. Bakalım gergin olmuş mu? Gayet güzel gergin. böyle. Şimdi grogramımızı yapıştıracağız. Böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben biraz daha sağlamlık katmak istiyorum. Çünkü oğluma yaptığım kapı süsünü hala kullanıyor. Bunda kızım senelerce kullansın istiyorum. Bu şekilde tüm kasla dolaşın. Bunu buraya monte edeceğiz. Benim baz aldığımda şifon kullanmıştı, ama ben böyle bir e, tür kullanmayı tercih ettim. Şimdi bunu ilk önce şuraya yapıştıralım. Diğer kısımlarını da sonra sabitleriz. Buralarda böyle görünüyor diye dert etmeyin. Zaten buralara çiçekler de geleceği için çok sıkıntı olmayacaktır. Mesela yamuk oldu. Olabilir çünkü. Duruşunu da böyle geriden kontrol ederseniz türümüzü yerleştirdik. Şimdi çiçekler var sırada. Türü bir kaldırın şöyle. Aşağısına bakın. Burada yapışmayan bir yer varsa orayı destekleyin. Şimdi ben şöyle yapacağım. İlk önce bir çiçekleri e, koyacağım. Bakacağım nasıl oluyor diye. Ondan sonra yapacağım. Siz de bence öyle yapın. Çünkü e, yapıştırdıktan sonra e, geri dönüşü olmayacak. Ben şöyle e, ortaya bir çiçek koyacağım. Bu şekilde. Şöyle karanfillerim var. Bunlardan da koyarım. Lobusa terliğe yapacağım. onlara da kullanacağım. Onları da düşünmek lazım. İçer kayıtlarım var. Portancalarım var. Bunun ismini bilmiyorum. Ama bu da hoşuma gitti. Onu da yapacağım. İyi kompozisyonumuzu yapalım. Ha, bonjour. Demain je viens dans chez le docteur. Evet şimdi kastanımız yavaş yavaş oluşmaya başladı şu karanfilleri bunun yanına kontras için koyacağım Buraya biraz daha küçük istiyorum şunlar daha büyük kalıyor o yüzden bunları buraya koyacağım ve şöyle yapacağız şunlara da biraz yeşil koyacağım ben karanfilin yaprakları bunu yapmak... çekerken şarj bitmiş. Ve buralara yapıştırmayı o yüzden gösteremedim size. Şimdi devam ediyoruz. Yardım kapatılacak. Şimdi devam evet. evet. Ona da bir süsleme yapacağız. Bir de isimleri koyup bakalım. yapıştırmadan önce. Ee, üstündeki jelatini çıkaracağız. Hatta çıkartalım şöyle. Şuradan tırnakla. Jelatini çıkarınca daha güzel duruyorlar. bu buraya yapıştırdık ama bu tam yapışmadı çünkü hepsine sürene kadar evet. sikon kuruyor. Şöyle ters çevireceğiz. Şimdi, şuraya yapmadan önce, şuralara ince eklemek istiyorum ben. İnce ekleyeceğim oralara. Şu yarım incilerden. Normalde bu türlerin zaten böyle beneklileri var. Ama ben ince yapıştırmak istiyorum. Hani parlasın böyle güzelce. Sanki benekli olduğunda altında çok kalabalık oluyor gibi geliyor bana. Mesela şu iğnenin üzerine de yapıştırabiliriz. O da çok hoş olur. Ayrıntı olur. Güzel bir ayrıntı. Şimdi burada birazcık yakınlaştıracağım. Öyle bir şey oldu. Evet. Bunu da böyle yaptık. Eğer isterseniz birkaç şey daha ekleyebilirsiniz siz. Ee, ben şöyle bir kontrol edeceğim. Ee, eklemem gereken bir şey varsa ekleyeceğim. Evet. Şimdi bakalım. Bence bu şekilde çok güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi bu pileksileri e, temin edebilirim size. İsterseniz bunlardan kit de oluşturabilirim. Gerçekten çok güzel oluyor. Yapımı da kolay. Güzel oldu. Bu benim kızım için. Doğuma az kaldı. Tabii siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum. E, hazırlarım büyük ihtimalle e, 4-5 video hazırlayacağım. E, çünkü doğumdan sonra video çekme fırsatım e, olmayacak büyük bir ihtimalle. Çekmemi istediyorlarsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sırf bu videoyu çekmek için bekliyorum. Normalde gün içinde de çekebilirim ama gün içinde hem oğlum ayakta olduğu için hem de böyle hemen olabilecek bir şey bu. Ama sırf kamerayı açıp, ayarlayıp çekmek için bekledim. Çünkü sizin de görmenizi istiyorum. Böyle tarz bir şeye pek rastlamadım YouTube'da. O yüzden en azından bu da böyle kayıtlı kalsın. Değerli olursa da kendisi yapar. Bu arada bundan sonra lohusa terlik de yapacağım. Bir de bebek bandı yapacağım. Onda da çiçekler kullanacağım. Eğer ilginizi çekiyorsa o videoları da izleyin. Paylaşmışsam. Bundan sonraki videolar o, o tarz şeyler olacak. Büyük ihtimalle onlardan sonra da başka video olmaz. Çünkü birkaç video yayınlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. O